Deprem Konferansı Deprem Sempozyumu Gevze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Biz de gazeteci ve bilisayarcı olarak bu sempozyumu takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplulu İlişkiler Genel Müdürlüğü Arası Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna e, gazete manşetleri tarihi gazete arşivleriyle e, açtığımız sevgiyle destek vermeye çalıştık. Projemizin e, hem Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli AFA, Gebze Ticaret Dolası paylaşı ve birçok yetkili yöneticiyle konuştuk. Ama bizim en önemli amacımız Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bir deprem müzesi kurulması ve deprem müzesiyle tarihen hem oluşması, bunu da burada gündeme getirdi. Görüntülerimiz var, Sempozyumu takip ediyoruz, yetkililerle görüştük, selimizle ilgili bilgiler aldık, sempozumdayız. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu bir kez daha ifade ederek konferansımızın açılış konuşmasını yapmak üzere İnşaat planisti bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Bülent Akbaş'ı kürsüye davet edelim. Sayın Rektörüm, Sayın Kaymakamım, Diğerli protokol üyeleri, Hepiniz 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na hoş geldiniz. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından 2 yılda bir dicemelen ve alanındaki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilen bilimsel bir toplantıdır. Pandemi nedeniyle ara verilen Yüz yüze bilimsel toplantıların uzun zamandan sonra ilklerinden biriyle bir aradayız. Başlamadan önce konferansımıza, konferansımızın genel ve kurumsal tüm sponsorlarına, akademik destekçilerine, tüm desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etmek isteriz. Günümüz Türkiye'sinde şehirlerin giderek büyük şehirlere, megapoller'e dönüşmesi ve bu megapollerin her türlü inşaat mühendisliği yapılarına, Yüksek yapılar, köprüler, sanat yapıları, otoyollar, barajlar, termik ve nükleer, santraller, içme suyu ve kanalizasyon altları tarihi yapılar gibi olan ihtiyacı nedeniyle ve bu yapıların deprem, sel, rüzgar, eylem gibi tehlikeler gerçeği göz önüne alınarak tasarlanması, uygulanması ve kontrol sırasında ileri düzey mühendislik bilgilerine olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Türkiye'nin özellikle ülkemizin ve bu coğrafyanın e, gerçekliğinden dolayı tüm afetler, afet dediğimizde depremler, sel, taşkın, heyelan, fırtına, terör, hızla artan nüfus, kentlere göç ve sürekli yerleşim alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşim alanlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri, mühendislik yapılarında yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasındaki hızlı gelişmeler, artan yapı stoku, ve yüksek yapı sayısının giderek artması, özellikle deprem yapı mühendisliği alandaki çalışmaları da hızla arttırmaktadır. Bu nedenlerle bu yılki konferansımızın ana teması olarak afetlere hazırlık yılı kapsamında, afet risklerin hazırlanmasında, afet risklerin azaltılmasında yeni içi teknolojiler ve literatürümüze son 10 yılda yeni kazandırılan sismik dirençilik olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dağlarında birçok özel oturum ve sunumlar konferansımızda gerçekleşecektir. Sayın Profesör Doktor Bilis konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'na Türkiye Deprem Mühendisi Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyor. 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde konferans serimizin 6.sı gerçekleştirilecektir. 2011 yılından beri sırasıyla Ankara, Hatay, İzmir, Eskişehir ve Ankara olmak üzere her iki yılda bir düzenlenen konferanslarımızda deprem ile ilgili çalışmalar yapan tüm meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Deprem ile ilgili çalışmalar yapan derken tüm disiplinleri kastediyoruz aslında. Buradan mühendisler, bilimcileri mimarlar, şehir bölge plancıları, hatta sosyal bilimler çünkü deprem ile ilgili çalışmaları ...beslekleyen çalışmalarda onlar, sosyal bilimcileri bir arada ağırlamaktan hep mutluluk duyduk. Depreme ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların en önemli amacı... ...deprem zararlarının azaltılması şeklinde olmalıdır diye düşünmekteyiz. Deprem gerçeğinin doğasını değiştiremeyeceğimize göre... ...bizim depremden oluşabilecek hasar görebilirliğimizi en aza indirmemiz mümkündür yapmalıyız diye düşünüyoruz. Dünyada son iki yıldır yaşanan ve ülkemizde de faz, ülkemizin de fazlaca etkilendiği bu salgın nedeniyle e, sayıları çok azalan yüz yüze toplantılarımızı nihayetinde burada olmaktan ve sizlerle yüz yüze bu e, konferansı gerçekleştirmekten dolayı ayrıca mutluluk duymaktayız. Bu nedenle bu olağanüstü dönemde olağanüstü çalışmalar, gayret ve emekleri için Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Akbaşı ve tüm bölüm elemanlarına, destekçilerimize katkı, yaptıkları katkılar için ve tabii ki e, bildiri sunan ve e, bu bildirileri sunmaya gelen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem ile ilgili... E, çoğu konunun çeşitli yönleriyle tartışılacağı üç günlük konferansımıza gerçekten e, ülkemize ve camiamıza katkı sunacağını e, olan inancım sonsuz bu nedenle e, konferans serimizi başlatırken altıncısını başlatırken hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve teşekkür ediyoruz Saygılarım. Bizim Teknik Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Hasan Aslanlı'ya selamlar. Hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Keçapında deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Türkiye Deprem Mühendisliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Türkiye Deprem Ayasası ve Sporucu Konferansı'na hepinizin hoş geldiniz. Büyük, önemli organizasyonu, gemi teknik üniversitesi olarak tabi, ev sahipliği yapmaktan da hakikaten mutluluk diyoruz. Az önce konuşmadan bildikler başkanımız, hep ülkemizin güzide ellerini yapıyoruz. İlk defa gericede, ilçede yapıyoruz. Bundan dolayı da hakikaten mutluluk diyoruz. Bunun herhalde gemi teknik Üniversitesi payı vardır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla uzun zamandır tüm gülümsel aktiviteler çevremişlik yapılmaktaydı. Uzun bir aradan sonra bu alanda ülkemizde ilk yüzde konser, konferansa ev sahipliği yapmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. 1999 Kocaeli depremiyle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi'nde deprem ve yapı mühendisliği lisansüstü programının açılmasıyla başken çalışmalar bugün 150'den fazla lisansüstü öğrenci, ...250'den fazla lisans öğrencisiyle inşaat mühendisliği çatısı altında devam etmektedir. Bölgemizin ve ülkemizin deprem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalarına akıllı şehirler, yapısal sağlık izlemesi, erken uyarı sistemleri, depreme dayanıklı yapılan sismik tehlike ve risk, altyapı mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlike ve risk değerlendirmesi... ...geoteknik deprem mühendisliği, sensör geliştirme ve benzeri konularda... ...Avrupa Birliği projeleriyle ve ulusal destekli projeler çalışmalarımız devam etmektedir. 1999 depremi göstermiştir ki deprem ve diğer afetler konusunda... ...ülkemizde sürdürülebilir eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gereklidir. Bu anlamda geleceğe hitap edecek şekilde profesyonel hizmet verecek çok kapsamlı ve bütünleşmiş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bir deprem ve yapı mühendisliği laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır. Deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarda önce olmak isteyen üniversitemizin deprem ve yapı mühendisliği alanında yukarıda saygı amaçlarla laboratuvar ihtiyacını gidermek üzere Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği MarTest projemizin Marka Doğumar Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli vizibilite fizibilite çalışmaları bitmiş olup yer tespiti yapılmıştır. Bu proje için uluslararası destek çalışmalarımızdan devam etmektedir. Merkez tamamlandığında deprem mühendisliği, yapılarını sismik değerlendirmesi, deprem tehlike ve risk analizi, deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri, performansal dayalı tasarım, ...GNSS ile yapı hareketlerinin izlenmesi, sarsma tablası ile tam dinamik deneyler, yapı malzemeleri, yapısal sağlık izlemesi, beton teknolojisi, ...geoteknik deprem mühendisliği, zemin davranış analizi, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlikesinin değerlendirmesi ve risk azaltma stratejinin geliştirilmesi konularında hizmet verecektir. Afetler ve afet zararlarının azaltılmasında, Yenilikçi teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması konularında ileri düzey çalışmalarla çalışmalara hep destek verdik. Destek vermeye ve önce olmaya da devam edeceğiz. Konuşmamı sonlandırırken özellikle e, altıncısı düzenlenen e, kongremizin e, paydaşlarından olan e, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, Afa'da, Gepdesicaret Odamıza, Kızılaya, Asersan'a Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Birliği'ne ve tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Thank you did. Biliz. Bunlar güzel şeyler. Saka her zaman yardım koşmayı bilen, giden, dönüşme şekilde taşıyan bir ülke. Fakat burada atladığımız bir nokta var. Aslında doğru olduğunu sonradan değil de önceden lazım diye düşünüyorum. depremin ne zaman olacağını bizler karar veremiyoruz. Dün biliyorsunuz komşular, bir tadısında 6.3 Ben bir deprem oldu. Bizim evde hissedildi, bu evde hissedildi. Hatta demin Gevcideler'e başladığımız soktaklarla burada bir de söyledi. Bu kaçınılmaz gerçek. Onun için biz de almak zorundayız. Tabii önerilerimiz liste açıyor. Biz de bunu farkındayız değerli hocam. Biz sizin gibi değerli bilim adamlarla, değerli üniversitelerde, ZDK olarak meslek olarak ne yapabilirsek her zaman desteğimiz sinyal sınıracak. Bunu özellikle buradan söylemek istiyorum. Şimdi, ben bugünkü oturtumun hem bölge vardı, hem ülkem adına yararlı konuyla da başlamak. Ee, bugünkü toplantının e, çok faydalı olmasını ediyorum. Sırada, inanıyorum. Türk katılımı selam başında geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da sağ olsun Gebze Teknik Üniversitemiz de dahil olmak üzere tüm üniversitelerimiz teknik çalışmalar konusunda, sismoloji konusunda, depremle alakalı zemin çalışmaları konusunda dünyanın sayılı verilerini elde etmiş ülkeler arasındayız. Ama bir gerçek var. Evet, deprem var, etkileri var. Ancak bunun karşında toplumdaki muhataplı insan. Bu cümleyi şu amaçla kurmak zorundayız. Deprem var, oturduğumuz evlerin güvenliği açısından dönüşme ihtiyaç var. Birçok kentimizde yapı stoğunun %70'i depreme dayanıklı değil, %60'ı, %50'i depreme dayanıklı değil. Öyleyse bunların dönüştürülmesi lazım, değiştirilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Tüm alanları kamu eliyle değiştirelim derseniz, buna kamu maliyesinin, yetip yetmeyeceğini sormamız lazım. Ama diğer taraftan da toplumda algı olarak şöyle bir süreç yaşadık. 99 depreminden sonra. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde daha çok şu algı yerleşti toplumun hafızalarına. Bir dairem var, bir veririm, iki alırım. Bir dairem var, 100 metre. Verir yüz metre, yüz metre alırım. Algıyı konfor üzerine ve birebir den elde etme mantığı üzerine kurdu maalesef toplumumuz. Halbuki önceliği güvenlik oturabileceği bir konut elde etmeyi tercih etmeliydi. Bunu yaparken de 100 metrelik daire yerine 70'e razı olmalı veya 100 metre istiyorsa da bir miktar cebinden katkıyı verebiliyor olması lazım. Çünkü önceliğini güvenlik olduğunu, güvenlik bir konutta oturması gerektiğini kabul etmesi gerekir. Ben tüm Akademik camiamızdan, derneklerimizden, bu anlamda çaba sarf eden taraflardan topluma karşı bu söylemlerin geliştirilmesini istirham ediyoruz. Biz siyasiler söylediğimiz zaman bazen rant ifadesini diyorlar ki, ranta dönük konuşuyor. Veya, ama bir akademisyen bir bu camianın insanı konuştuğu zaman bunu bir zorunluluk olarak, olarak algılıyor. Biz evet bir taraftan mühendislik çalışmalarını yapmalıyız yapılıyor. Konuda emeği geçen herkesi, e, taşı, herkese teşekkür ediyor ve kutluyoruz. Ama diğer taraftan bunun sosyal yönünü de masaya yatırıp bu anlamda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugün toplumumuz gelinen ekonomik parametre sınırı itibariyle bir ver, iki al, bir ver, bir al, birebir al e, dönemi geçmiş durumda. Şimdi mutlaka mutlaka insanların Cebinden mutlaka katkı yapması gerekir. Kentsel dönüşümde başarıyı elde edebilmek için. da kabulleri değiştirmekle olacaktır. Bu konuda sizleri katkıya davet ediyor. Çabanızı esirgemeyeceğinizi umuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. diliyorum. En içten, en kalbi duygulanışları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemiz için çok önemli olan özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok etkileyen geçmişte, bundan sonra olabilecek bir afette de etkileyebilecek, bir alanda meydana gelebilecek konu olan depremle ilgili bir bilimsel çalışmanın Gebze ilçemizde, Gebze ilçemizin Özbebe'yi kıymetli üniversitemiz Gebze Teknik Üniversitemizde yapılması bizleri memnun etti. Ben gerek rektörümüze, gerek inşaat mühendisliği bölüm başkanımıza gerekse bu sempozyuma katkı sunan kıymetli hocalarımıza uzaktan katılan hocalarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. <Gülüyor> deprem deprem Maalesef coğrafyamızda çok sayıda fay hattı geçmekte. Geçmişten bugüne depremler ülkemizde çok ciddi can kayıplarına sebep olmaktadır. Ee, işte 98 yıllarında meydana gelen gölcük depremi, ondan sonra İstanbul'a meydana gelen depremler, ee, Yalova'da meydana gelen depremler, ee, ve Anadolu'nun birçok yerinde yakın tarihte, İlazı'da Randa, gelen depremler bunların şahidi. E, 98 yıllarından sonra bir deprem yönetmeliği çıkartıldı. Bu deprem yönetmeliği çerçevesinde binalar inşası yapılmakta. Ancak e, tabii ki yönetmeliğe uygun yapılan binaları denetmekte bazen yetersiz kalmakta. Bazen verilen cezalarla ııı e, Meydelerde yine insanlar o binalar içerisinde oturmaktadır. Yani 98'den sonra yapılan binalarda da, özellikle kaçak yapılan binalarda da ne kadarının deprem öncesi uygun yapıldığını bilmiyoruz ve bu 98'den sonra yapılan binalar ne kadar bina olduğunda doğrusu bu anlamda yapılan bina olduğunu da tam rakamsal olarak bilmiyoruz. Dünyanın hiçbir de insanların keyfine. İnsanların iradesine bu yapı, yapıların yapılması, inşaatların yapılması bırakılmıyor. Yani mutlaka düzenleyici, caydırıcı, mühediye uygulayan kurallar var. Ülkemizde de bu kurallar var ama demek ki biz e, bu kuralları tatbik etmekle, uygulamak diye ters kalıyoruz. Yani insanlar daha çok rant elde etmek istiyor. İnşaat yapan müteahhitler bir metre, beş metre daha fazla inşaat yaparak oradan para kazanmak istiyor. Ama bunu sınırlayan otorite, gönüllerindeki vicdanlar maalesef yetmiyor. Yani insanların vicdanlarına insaflar bıraktığınız zaman, ne kadar anlatırsınız anlatın. Başına bir felaket gelmeden, kendi tedbirlerini almadan, bunu en caydırıcı yöntemi, usulü kamu otoritesinin bu inşaatların yapımında teknik kurallara uyulmaması halinde ...ciddi, caydırıcı müedinin uygulanması ve bunun e, tavizsiz bir şekilde uygulanması. Bunu sağladığımız takdirde en azından bundan sonra yapılan binalarda, yapabilecek binalarda... ...deprem yönetmeliğine uygun binaların üretilmesi mümkün olacak. E, mevcut yapı stokuyla ilgili de e, tabii mutlaka yasal düzenlemeleri yapılması lazım... ...ve bunun da yangın ayağında da çok fazla yargıya gidildiği zaman da... Bunun e, yasal dönemin iptal edilmemesinden iki taraf diye hem yürütme hem yargı ikisininle aynı konuda anlaşıp e, dönüşüm konusunda da insanların evet arsasından oturduğu binadan belki 10 dairelerin ikisini kaybedecek ama güvenli binanlarda oturacak. 5 liraya satılacağı birey 10 liraya satabilecek. Bu şekilde belki bu felaketin e, yaşayabileceğimiz sıkıntının önüne geçebiliriz. İçeriye bakandığımızda 2021 yılında afet hazırlık ilan olarak ilan etti. Gerek yüzle gerekse sanal olarak çevrim içi eğitimlerle bütün kamu personellerini AFET'e karşı duyarlı hale, bilinçli hale getirmeye çalışıyor. Elbette birinci afetler olması halindeki olacak bulunduğumuz coğrafya buna şahit, bundan sonra da yaşayacağız. Yani, bunu, yani bunun bir fiili doğası var ki. Tabi yani kavli dua yapıyoruz, herkes koruma, Allah korusun diyordu ama asıl fiili dua binanı sağlam yapmak. Yani bir anlamda tevekkül demek, eşeğini yani sağlam kaza bağlayacaksın, ondan sonra duanı yapacaksın. Biz binayı çürük yapıp duamızı yapıyoruz, bu da maalesef bizi kurtarmayacak. Çünkü Allah'ın tabiata koydu kanunlar var. Bu kanunlar çürük bina yıkılır. Yüksekliler atladığınız zaman ölürsün. Dolayısıyla tek çare, Yeni binaların sağlam yapılması, depremenlikle uygun yapılması, eski binaların da hızlı ve etkili bir şekilde e, güncellenmesi, dönüştürmesi diye düşünüyorum. Bu sempozyuma katkı sunan, bildiri, bildiri, bildiri e, sunacak değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar bu sempozyumun ilçemizde yapılmasından duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ticaret Ötesi Başkanımız, Rektör Hocam, Dernek Başkanlarımız, Değerli Hocalarımız, Uzaktan Yakından Katılan, Tüm Katılımcılar, Efendiler, Beyefendiler, Çevrimçi Programı izleyen Herkes, Hepinizi Saygıyla, Sevgiyle Selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın da sizlere haseten Selamlarını iletiyorum. Şehrimizde 22 yıl önce 17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşadık. O günlerde hiç kimsenin hayat gayet edemediği, bütün milletimizde yasa boğan son derece acı bir olay yaşadık. Bizim için belki de 100 en büyük felaketiydi. Taş üstünde taş kalmadı. Ailelerimizi, yakınlarımızı kaybettik. O gece ben deyiz İzmit'te Anıt 7 katlı bir apartmanın üçüncü katında iki küçük kızımla beraber yaşamıştım. O günden bugüne şehrimizde çok yol kat ettik. Hem şehrimizde hem de ülkemizde el elemissi önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi depremin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü e, öğrenmiş olduk. Kocaeli deprem hatlarının yoğun olduğu bir kentimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler deprem bilincini pekiştirmek için birçok projeyi de hayata geçirdik bu geçen zaman içinde. Tüm binaların deprem standartlarına uygunluğunu denetlemek, bu uygunluk doğrultusunda binaların dönüşümünü gerçekleştirmek, standartlara uygun binalar inşa etmek bunlar e, temel e, hedeflerimizdi. Kocaeli de sismik tehlike haritaları altı fay hattı için deprem senaryosu oluşturularak hazırlanmış durumdadır. İlimize ait tüm zemin velleri veri girişi tamamlanarak ve sürekli güncellenerek bir bilgi bankasına sahibiz. Ee, Karamürsel, Gölcük. İzmit, Derinci, Körfez olmak üzere, diğer ilçelerde de tamamlanacak mahalle halkını afetlere hazırlık eğitimiyle efendim e, donatıyoruz, bilinçlendiriyoruz. E, bu belki Türkiye'de başka şehirlerde olmayan bir e, uygulama. E, hem mahalle, mahalle gezerek ekiplerimiz, üniversiteden e, katılımcılarla belediyemiz yetkilileri e, halkı e, ...bir dış göz olarak... ...yıkılabilecek binaları... ...tespit etmek, deprem... ...iştendirmesi yapmak, deprem öncesine... ...sonrasına yönelik olarak... ...farkındalık artırmak üzere... ...tüm kentte detaylı bir... ...böyle bir çalışma yapıyor. Bizim bir... ...Büyükşehir Belediyesi olarak... ...Sismolojik izleme ve... ...Deprem Müdürlüğümüz var. Burada bir eğitim merkezimiz var... ...Seka Park içinde. Burada birçok öğrencilere, yetişkinlere... Efendim hayatlarına gelenlere Efendim ve daha çok da eğitim dönemlerinde yüz yüze e, bizzat e, uygulamalı olarak Çünkü orada e, hem daire içinde Efendim mobilyaların sabitlenmesi sabitlenmemiş bir Efendim e, dairede deprem anında yıkıntının nasıl olduğunu fiilen gösteren bir e, müdürlüğümüz var burada. Buraya gelen tüm çocukların annelerine de ayrıca efendim afetlere hazır anne e, projesi kapsamında eğitimler e, veriyoruz. E, Türkiye'de ilk olan afet zararlarının azaltılmasında akıllı şehir uygulaması projesini yine içinde bulunduğumuz Gebze Teknik Üniversitemizde ve AFAD ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje sonucunda de afet ve acil müdahale sisteminin kurulmasını sağlayacağız. Deprem, erken uyarı sisteminin altyapısına ciddi manada hazırlık içindeyiz. Kocaeli bina risk incelemesiyle altyapı tesisleri, doğal gaz, su borları, baraj, göller, kanalizasyon gibi yapılar, deprem, entüsyen kazalar, heyelan, taşkınlar gibi afetlerin de tüm boyutlarıyla incelenmesini gerçekleştireceğiz. Şunu belirtmek istiyorum 41 noktada koca elimizde yerleştirdiğimiz ivme ölçer istasyonlarımız ile deprem hareketlerini an an takip ediyoruz riskleri belirleyip Afat ile beraber deprem önleme çalışmalarını şu anda bir altlık oluşturuyoruz bir veri bankası oluşturuyoruz kentsel dönüşüm çerçevesinde de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Çevik Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin çevre şehircilik bakanlığımız ile hemen de yine efendim çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgeyi efendim güvenli yaşanabilir bir hale getireceğiz. Yine Köfez ilçemizdeki Barbaros ve Kabakoz mevkiinde de aynı şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm master planı araştırma raporu ile belirlenen ve önceliklendirilen ilimiz genelinde yaklaşık 22 bin konutun ve 90 bin vatandaşımızın yaşadığı 1158 hektarlık alanda kentsel dönüşüm stratejisi belgesinde tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalar yürütüyoruz. Hasarlı yapıların dönüşümü noktasında bu çalışmaları önemli gördüğüm için sizlerle paylaştım. Şu ana kadar yüzlerce yapımının e, e, hasarlı yapının yıkımını belediyelerimiz gerçekleştirdi. Hasarlı yapılar, riskli yapılar ve risk arz eden toplu yapılara ilişkin hazırlanan plan notu çalışması da efendim hızlı bir şekilde e, kayıtlara geçecek. Yine Dinovası'nda ve OSB'nin taşınmasına yönelik Rezerv yapı alanlarındaki planlarla beraber e, çalışmamız devam ediyor. Derince'de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, Sepetçi Sekpandı ve Çayırova-Sazlıdere listi bölgelerinde rezerv alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde afetlere dayalıksız tek bir ev bile kalmayacağı kadar bu dönüşümleri sürdürme azmindeyiz. Ülkemize faydalı olması uğruna bu azmimizi hep beraber devam etme iradesini birlikte beyan ettiğimiz bu toplantının efendim 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek sunan, katkı sağlayan, katılan herkese kalben teşekkür eder hepinizi saygıyla selamlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde Doktor Fırat Söner Alıcı, kendisine ödülünü takdim etmek üzere Sayın Hocamız Doktor Dr. Bilgisiyerliği kürsüye davet etmek istiyorum. <gülüyor>